Merhabalar efendim. İçimiz dışımız Biontech Covid-19 oldu ve maalesef aşıt karşıtlarının biraz kibar olmayan yorumlarından dolayı bu yeni videoyu program dışı olarak hazırlamak zorunda kaldım. Konumuz Delta varyantı. İngiltere'de 14 Haziran'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verileri sizlere aktarmak istiyorum. İngiltere'de biliyorsunuz Delta'dan yani Hindistan varyantından korku büyük, o yüzden kısıtlamaların kaldırılmasını ertelediler ve kendi içlerindeki 14.019 delta pozitif vakasını aşılamaya göre incelemişler. Gözlemsel bir çalışma bu ve özellikle Biontech'in ikinci doz aşısından sonra delta varyantına karşı %96 koruyuculuk olduğunu tespit etmişler. Dolayısıyla ilk doz ve ikinci doz önemli ve Aşılamayla 14.000 yaşlı grupta ölüm önlenmiş ve AstraZeneca'ya göre Biontech daha iyi. Bir başka önemli nokta, bütün bunlara karşın tedbirlere mümkün olduğu kadar uymak gerekiyor ve ikinci doz da önemli. Şimdiye kadar dünyada çok ciddi miktarda aşılama yapıldı. 2.2 milyar dozu geçmiş durumda ve bunların çok büyük bir çoğunluğu Biontech aşısı. Dolayısıyla güzel günlere kavuşabilmemiz için hem tedbirlere devam etmemiz hem aynı zamanda aşılama programına uymamız gerekir. Ben her zaman için söylüyorum aşı olmayabilirsiniz ona bir itirazım yok ama aşı olmadığınız takdirde virüsü vücudunuzda taşıyıp sevdiklerinize bulaştırabilirsiniz. Bence en önemli nokta bu. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalınız.